Şu anda Çankırı'dan 17 kilometre uzaklıktayız. Kaya tuzlu işletmesindeyiz. E, 5 bin yıllık tuz üretimi yapılan bir yer, bir yer burası. Bundan 256 milyon sene önce, dünyanın 3. oluşum zamanında eski bir iş sonucunda, tiz tiz dönemi dönemden bir zaman, o zamanki denizin çökeleme sonucunda oluşan bir tuz tabakası bu. Onun içerisinde yaklaşık... 150-200 metre bir damar, tuz damar kalınlığımız var, onun içerisinde tuz üretimi yapıyoruz. Bir kömüre göre biz cennetteyiz burada iş güvenliği açısından. Gaz riskimiz yok, göçük riskimiz yok. Biz burada madencilikten çok tünelcilik yapıyoruz. Kalerilerimizin boyutları tünel boyutundadır. 25 metre genişliğinde, 10 metre yüksekliğindeki kaleriler içerisinde ilerleme yapıyoruz. Giriş noktasından, üretim noktasından uzaklığımız 1,5 kilometre. 1 Ocak 2012 ölçümlerimize göre de içerideki açılmış yolların toplam uzunluğu 10,5 kilometre. Yani içeride bir yer altı şey var şu anda. Şimdi bu oluşum eee gözgaz ikiliden başlıyor tuz oluşumu. Çankır'da bir L çiziyor. Burada bir öbeklenme oluşuyor. O yüzden dünyanın en büyük kaya tuzu rezervlerinden bir tanesi haline yani geliyor bu öbeklenmeden dolayı. Daha sonra işte e, Doğu Karadeniz'den ağrı, Doğu Anadolu, Kars, Iğdır, Azerbaycan'da da aktif madencilik yapılıyor. Hayat tuzu madenciliği İmraniye'ye kadar gidiyor. Sabah sekizde geliyoruz, akşam 5'te gidiyoruz. Haftanın altı günü burada. Sizlerin sofralarına tuzun gelmesi için burada hizmet ediyoruz. Dört mevsim sabit denilecek bir sıcaklığa sahip. Artı eksi 2 derece oynar en fazla burası. Tabii şu anda yaz mevsimdeyiz. Dışarıda kısa kollarla ya da ne bileyim dışarıda insanlar denize giriyor. Biz burada ise bu şekilde sivil şörtlerle ya da yeleklerle oturuyoruz. Bu mağarada değil de Çankırı'da bir daha mağarada var. Orada çalışmıştım. Yani buraya zorluk çekmedim çalıştı Burası çok geniş, rahat. Kışın kar yok, çamur yok, yazın sıcak yok. Bunaltıcı hava yok. Yararı mesela da <gülüyor> hayvan kesiyoruz, derisini falan tuzluyoruz korkmasın diye. O gördüğünüz eşek falan tuzda kaldığı için yani canlıya bir zararı yok. Çankırı'nın zaten üç meşhur şeyi var. Tozu, tuzu kızı. Biz hepsini de seviyoruz. Ben burada 20 senedir çalışıyorum. 20 senedir tuz ticareti yapıyorum. Türkiye'nin bütün bölgelerine tuz götürüyorum. Hayvan yalama taşı olarak. Bazı şimdi şey yaygınlaştı. Tuz odaları. onları götürüyoruz. Tuzam temizlemek için tuzamcılar alıyor. Onları genelde götürüyoruz. Biz bunları şimdi büyük olduğu için bunu adam bunu parkende sattığı için büyük satamıyor. Mecburen kırdırıyoruz. İçinde bazen daşlar oluyor. Daşlar temizletiyoruz. Toprak oluyor. Onları temizletiyoruz. Ee, gittiği yere fire vermemek için kırık olmaması için kırdırıyoruz temiz şekilde yükleyip gönderiyoruz. Bayağı ucuz yani ucuz olduğu için de zaten bek bir şey yok yani herkes tuzculuk yapabiliyor yani. Tabiyle mağara tuz mağarasında dinamitle patlatılarak yapılan bir üretim merkezinden kamyonlarla gelen ham tuzu biz e, öncelikle prosesimize beslerken beslemeden önce kırma eleme tesisine tabi tutuyoruz. Burada kırılıp elendikten sonra ince malzemeyi e, gördüğünüz silolarda günlük siloları almak suretiyle fabrikaya beslemekteyiz. Tane boyutu 0 ile 3 milimetre arasında değişiyor. Kaya tuzunun diğer tuz madenlerine göre, tuz kaynaklarına göre en temiz, en hijyen e, tuz olduğuna inanıyoruz. Ham tuz içerisinde ihtiva ettiği sapsızlıkların temizlendiği alan burası. Bunlar işte taş olabilir, kum olabilir, kil, toprak gibi yabancı unsurların ayıklandığı, temizlendiği bölümlerdir. Vakum altında kaynatma yapmak suretiyle yeniden tuz oluşumu gerçekleşiyor. Oluşan tuz da saflaştırma neticesinde tuz %99,5 ve üstü gibi bir temizliğe ulaştığı için artık e, saf tuz diyebileceğimiz e, tuzlu suyu kaynatarak tuz elde ediyoruz. Gördüğümüz ünitede tuzun üzerine iot ve antikek madde katmak suretiyle zenginleştirmekteyiz. Ee, bu otomatik dozajlama sistemin akabinde e, ihtiva ettiği nem vardır. Bu nemi de almak üzere kurutucudan geçilip ondan sonra paketleme prosesine sevk ediyoruz. Yani fabrikaya başlamadan önce yani çocukluğunda mesela köylerde, dibeklerde kaya tuzunun öğütülerek kullanıldığını görüyordum. Daha sonra rafine tuz olduğunu, işte yıkama tuzları olduğunu, medikal tuzları gibi ürünler olduğunu ...buraya başladıktan sonra öğrendim. Tuzsuz bir yaşam nasıl olur? Az çok yani e, tahmin edebiliriz. Çünkü tuz olmadan bir hayat düşünlemez gibi geliyor. Çünkü ayran içerken düşünebilirsiniz. Yani ayranın tuzsuz veya tuzlu olduğunda nasıl bir tat verdiğini. Salatada yeşillik üzerinde ki tadı daha e, yani bayağı onlar etkiler. Ben en çok etkilen dediğim gibi ayran, salata bu tür çaylarda daha çok aranıyor. Burası şöyle bir bölge. Burası İç Anadolu'nun kırsal bir bölgesinde. Hani bu kaya tuzu Ebi ezdattan gelen bu bizim toprağımızın şeyinde 100-150 metre altında bu kütleli bir kaya tuzu işletmesi. Ben madende 26 yıl çalıştım. Dinamitçilik yaptım, patlay şeyini bu arkadaşla beraber patlatma yaptık. Biz lağımlardı, onları, biz doldurlardı, Biz de patlatırdık. Aşağı yukarı bizim bu köyden 20-25-30 kişi çalışıyordu. Hani babam da çalışmış, babam da 30 sene çalışmış. Kırşehir'de iki tane, Hars'ta kazman var. Zengiz zengiz. En zengini bura, en zengin. En zengin de bura, toprak. Aynı damar. Aynı damar, aynı kaya Aynı kaya El gücünden çalışırdık, tabanca duruz biz. Ceryem vasıtasıyla, insan gücüne basma ile çalışırdık. Tabii vardı, kara vakunlar. Dinama vardı yukarıda, dinamo çekerdi. Sonradan tabu açık işletme oldu. Kepçe gelirdi. Kepçe yüklerdi kamyonlara. Kayasını bir anne külünü bir anını. Öyle çalışırdık. Kaya tuzunu mesela affedersin mallar girdi, şey, Aşağı sanayide taşı, papıra yapıldı. Orada yıkanırdı, kurudurdu, çekerlerdi. Tabi kilo hesabı satarlardı. Beyazı da var içinde, Allah tarafından. Yani yağ tuzu biz düz ona. Siyah tuzu da var. O şimdi alan alan. Mesela yağ tuzu kısa dur. Mesela şimdi şura yağduzu. Mesela yağduzu almak için kara evvel evle ateşlerdik. Yağduzu son ateşlerdik kara barıdına, Öyle alırdık yağduzun içinden. Zorurdu, zorurdu, zorurdu. Ve o az az çıkıyordu böyle, tam bu istediği kadar çıkamıyordu. Şey, yani özellikle şey deyince, genç tener genç şey. Deyince... Önce barutdu. Siyah barıt getiriyorduk. Saniyeli fitil ile. Ondan sonra bir yine maden mühendisi arkadaş geldi. Bir şey olmaz dedi. He. O da dinamide geçirdi. Şimdi de dinamit kullanıyor. Ondan sonra da tekel dinamit kullanmaya başladı. Dinamit devam etti. İşte 2002 yılında da özelleşti. Öyle devam ediyor. İçindeki tuzda bu tuz, e, siyah tuz, fabrikalara gidiyor. Şey oluyor, beyaz tuzu da biz alıyorduk. Yine de alıyoruz yani. Peynirimize falan, peynirimize, yağımıza e, çok güzel geliyor. Çünkü öteki fabrikanın tuzu bozuyor. Acı diyor. İçinde başka maddeler olduğu için. Tuzun işte gıdası var. Ee, tuz olmayınca olmuyor bizim buralarda. Genellikle bahar aylarında taze otlar tazeyken daha sık yerler yani. Otlar kuruduğumdan e, fazla yemiyorlar. Fakat sabahleyin çok yiyorlar. Öğlenin e, sıcakta olduğundan fazla yüklenmiyorlar ne kadar olsa. Şimdi koyun yaylımdan döndüğünde daha fazla yiyor. Bir de bahar aylarında burada çok ihtiyaç duyuyorlar, vitamin, mineral, mineral bakımından. Onun için tuz olmayınca olmuyor koyuna. Hayvan kendi ayarınca yiyor yani. Bizim buraların hayvanları genellikle tuzun içinde bir tip büyüdüğünden onlar genellikle ihtiyacı kadar yerler yani. Fazlasını yemezler zaten. Siyah beyaz fark etmiyor fakat beyazını biraz daha fazla yiyor yani genellikle fakat bizim e, buranın tuzu kaliteli olduğundan Çankır'ının e, arasında pek fark yok. Vitamin mineral bakımından da mineral bakımından da çok zengin buranın tuzu. Yani kaliteli olduğundan e, yaylımına da yani hayvanların otlanmasına da çok fayda oluyor. Etine de yani çok kaliteli bir şey yani. Şimdi bizim derelerimizde de tuz var. Buradan tam olarak alamadığında Derelerden dalıyor, çok güzel et oluyor. Bir de merada doğal olarak e, otlandığında tuzunu daldı mı, çok güzel oluyor yani. Ben 76 yaşındayım. Ortaokul ikiden terk ettim. Babamın yanına geldim. O zaman bu yana tuzla, bakkaliyle ile tuz beraberdi. Şimdi ise sadece tuz yapıyoruz. Tuz değirmeni çekme yoktu. El değirmenleri insan gücüyle çekilir. Bunda 50 kilo, 25 kilo çekil. Ama ancak o kadar, anca kadar satılırdı, Dışarı, Dışarıdan yok. tuz ne gelme yok. Fabrikasın bilmezler. Mağaranın tuz. Hayvanlar merkep laf edersin, taşınır, katırlar taşınırsın. <gülüyor> Şimdiki yeni nesil yapma. Bu eziyete katlama. ben 76 yaşındayım, severekten çalışıyorum. Zor ve beceri işi. Beceri işi. Şu bir tane kayatlı bir köy kayatının içerisinde 50 gram siyah tuz varsa bir tehlike tuzu simse yapar çıkar. Hiç işe yaramaz. Onu çok bilinçli olmadan. Süt gibi beyaz yağ suyu içerisinden beyaz taş çıkar. Onun özellikleri var. Onları ancak bizim gibi tecrübenin geçmiş, yaşını almış insanlar anlarlar. <gülüyor> Tuzun zararı vardı. Bir farkında değil. Döprek taşı yapmış bana. Talih ettirdik. Tuzdan olduğunu söylediler öyle Tuzun Karı var şimdi 76 yaşında bugün kuvvetin yerinde. Yeniden de iyi çalışmanda iyi. Ben demek ki geçen bir toplu bir aile geldi. Tebrik 10 kişi. Amca kaç yaşındı? 76 yaşındayım. Benle güreşür müydü? Güreşür müydü? Maçlara koyalım. Ben sen Yere yıktım. 55 yaşındaki adam evden kuş kuvvetli. Sen de duza Evet ben duza borçluymuşum. Parın da edilmiş bu, bu seneye kadar. 60-65 senelik esnafım burada yani. Askeden geldik, işte bu işe başladık. Hala daha devam ediyoruz yani. Allah'a şükür, memnunuz yani. Babadan yani, kalma. İnsanlar alıyor tabii bu yemekleri her şeye kullanma için yani, her ihtiyacını görüyor vatandaş. Şimdi burada yemeklik, sofralık tuzu var, salamalık tuzu var ayrı. Sonra mal tuzu var ayrı, taşlardan şöyle kayalardan. Peynir tuzu var ayrıyetin peynir. Yani köyde peynir yaparlar ayrıyetin katkısız olarak yani, doğal. Yani 60 senedir bunun içindeyim. Yani yemekleri de hatta hanım normal yaptığı halde ben daha bir tuz atıyorum içerisinde Aksine yani. Çok şükür bir zararını görmedim yani. Bu yaptığımız doğal çankırımızın en sağlıklı tuzu. Yer altından bu şekil geliyor. Biz şu siyahlarını ayırt ediyoruz içinden, beyazını tuz elmende kendimiz ürüyoruz. Türkiye'nin her yerine de gönderiyoruz. Tabii ki emek olmayınca yemek olmuyor. Tabii ki emeğe çok. E zorlu bir yol, ocağa gidiyorum, bunu orada bir yol ayırıyorum. Beyaz her zaman düşmüyor. Düştüğü zaman gidiyor orada çocuklar gidiyor, seçiyor. Oradan getiriyoruz, kırıyoruz, temizliyoruz. Sepetlere koyup yıkıyoruz daha çok tozlu olanları. Temizleri, hepsini yıkıyoruz diye de yalan söyleyemem şimdi. Temizlerini yıkamıyoruz, temiz olanlarını Hayatımız tuzuna geçiyor. En tatlı şey. Allah bereket versin diyeceksin. Helal kazandıktan kendi bereketli oluyor gülüm. Yeter ki hilahsız, surdasız çalış. Benim daha önce miklenim vardı. Ben bir şeye çok sinirlenip, canımı sıkıldığı zaman ben bir hafta yataklı yorganlı yatıyordum. Hiç kimseyi odaya bile oymuyordum. Torunların odanın içinde gezeledi sanki benim beynimin içinde gezeliyor gibi oluyordu. Ama şimdi ben burayı açalı yedi sene bitti. Yedi buçuk sene oldu aşağı yukarı. Daha bir kere bile emeklerim tutmadı. Çünkü bu değermenden çekerken ki aldığım toz bana çok şeylere faydası var. Sinir bilene bıraktım ben. Ben böyle ayıklarken küçük küçük parçaları hevazıma <gülüyor> ama yemekte yani eskiden eskiye fazla tuzlu yemem öyle alıştım çünkü başkasını yemeye tuzlu gelir bana tuzuna kızına şimdi garanti veremem <gülüyor> o eski denemi saygıymış sevgiymiş ama şimdikilerde ona garanti veremem ama tuza gelince garanti verin en sağlıklı hakiki tuz budur. Lambalar ışık vermesi için beyaz tuzdan yapıyoruz. Siyah tuzdan olmuyor. Çünkü dışına ışık vermiyor. Yani odayı aydınlatmıyor. Ee, onun için genelde beyaz tuzundan. Buna daha önce yağ tuzu olarak geçiyor bunun ismi. Ee, peynirde ve tereyağında kullanılıyormuş bu tuz. Ee, sonradan işte böyle yani lamba yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla biz de bir şekilde buraya girdik ve yapıyoruz yani şu anda. Bu astım hastalığına ve nefes darlığına iyi geliyor. Isındığı zaman eksi iyon yayı. içindeki lambayla. Ee, bu şekilde hem e, süs eşyası hem gece lambası e, sağlık açısının faydasını görüyorsunuz. Yani bu şekilde kullanılıyor. Yemekte kullanılan tuz bu değil. Yemekte kullandığımız normal siyah tuz. E, bu çok az çıkıyor. Bunlar normalde madene patlatıp getiriyoruz buraya. Bu şekilde yani kayanın büyüklüğüne göre kırıyoruz. Yapacağımız şekle göre e, çekişte kırıyoruz. Yani damla yapacaksak işte yağmur damlası şeklinde her tuzdan olmuyor. Tuzun kalitesine göre değişiyor. Kristalli olanlar var. Kırılabiliyor yani onlar. Veya damar oluyor içinde. Tuzun sağlamlık kalitesine göre şekil çıkartıyoruz. Şöyle söyleyeyim yani kristal parçalar olmayacak. Şu şekilde birleşim yerleri var. Yani şöyle vurduğunuz zaman şöyle cam gibi çıkmayacak. Makineyi vurduğunuz zaman bunlar dağılıyor. Bir bütün yani kar topunun sıkılmış hali, sulanmış hali gibi olan tuzlardan şekil çıkıyor daha çok. Yani bunlar atıyor bu parçalar. Yani bir küpecik testi yapsanız kulplar atıyor. Ee değişik bir Peri bacası işte Kapatokyan'ı yapsanız kırılabiliyor yani kristal çok hassas. Biraz tozu var işte. Toz biraz e, genzinize gittiği zaman yakıyor. E, i̇çinize gittiği zaman baş ağrısı yani sünüzit olmuyor çünkü akıntı yapıyor sürekli onun için bir baş ağrım olmuyor benim. 2-3 kilogram arası e, doğal olanlar, şekilsiz olanları 25 liradan başlıyor. büyük Büyüklüğüne göre, işçiliğe göre fiyatlar artıyor. Yani normalde siyah tuz çok ucuz ama bu çok nadir çıktığı için daha değerleniyor, pahalı. Bir tane alan sonradan geliyor, ben faydasını gördüm, rahat uyuyabiliyorum işte horlamam azaldı diye. Gelip iki tane daha alan çok oldu yani. Televizyon kanallarında gördüğümüz tuzun revaçta olması... ...ve tuzun e, Japonya depreminden sonra da gündeme gelmiş olması bizim ilgimizi çekti. 2011'de biliyorsunuz Japonya'da büyük bir deprem oldu. O depremde Japon hükümeti depremin olduğu bölgedeki halkına kristal kaya tuzu dağıttı. Bunun da büyük bir kısmı Çankır'dan gönderildi. Çankır'ı kristal kaya tuzundan gönderildi. Çankır kaya tuzunun en belirgin noktası kirletilemeyen bir yapıya sahip olmuş, olması. Yani... İsteseniz de kirlenmeyen bir tuz, çünkü havanın atmosferinden, suyun akışından, toprağın şey yapısından asla etkilenmeyen, kirletilemeyen bir tuz madeni. Buna sonra biz dedi ki, nasıl bir iş yapabiliriz, insanlara nasıl katkımız olabilir? Önce lambadan başladık, tuz lambası üretmeye başladık. Daha sonra granül tuz gündeme gelince uzak doğudan ithal edilen tuzlar var, biliyorsunuz yurdumuza ithal ediliyor. Ee, neden biz kendi tuzumuzu birinci sıraya yerleştiremeyelim ee, gayet kolay bir şeydi bizim için. Ee, başladık, Çankırımızın eskiden büyüklerimizin yağ tuzu diye tabir ettiği bir tuzu var. Şu anda gördüğünüz tuz bu tuz, kristal beyaz tuz, biz bu tuzu işlemeye başladık. İşlerken bir yol haritası çizdik kendimize, öyle bir şey yapalım ki diğer tuz üreticilerinden bir farkımız olsun. Bunun da birinci şartı, üretime metalin değmemesiydi. Biraz evvel gördüğünüz gibi metal asla değmedi. Sadece çay kaşığı ile içindeki yabancı maddeleri almaya çalıştım. Ama gördüğünüz gibi tuzu, tuz üzerinde kırdım, ağaç tokmakla kırdım. Ağaç tokmağım da yaşlı bir ağaç, kurutulmuş en az 5-6 yıllık bir ceviz ağacında yapılmış bir ağaç. Babadan oğla geçen bir alışkanlıkla tuz tırma tekniği yapılan bir tırma var. Asla seleksiyonu yapılmıyor, temizliği yapılmıyor. Ama bizim temizlediğimiz tuz, gördüklerimiz de tuz aslında. Sadece renk farkı olduğu için farklı gözüktüğünden dolayı biz onun temizliğini yapıyoruz. Granül tuzu yaptık. Tuzlanmasını yaptık. kristal kaya tuzunu torna tezgahlarında işleyen tek firmayız. Yani sanatsal bir yapıya kavuşturduk tuzumuzu. Dokuyu incelttik. ısınmasını çabuklaştırdık. Biraz da mobilyamızı tamamlasın diye bir aksesuar görünümü verdik. Renkli lambalarda da süsledik. Beklentimiz de şu, Lüle Taş'ı bir sektör Eskişehir'de. Oltu Taş'ı Erzurum'da bir sektör, Mermer de bir sektör. Neden Çankırı'da tuz bir sektör olmasın? Öncelikle e, tuzdan takılar yapmaya başladık, e, tuzdan kolyeler yapmaya başladık, bileklikler yapmaya başladık. Biraz daha geliştirdik, gelen giden misafirlerimiz bayağı ilgi duymaya başladı. Ondan sonra biraz daha e, tuzla yapılabilecek hediyelik eşyaları geliştirme ihtiyacı doğdu. Ondan sonra tuzdan evler yapmaya başladık, duvarları tuzdan. Eskiden evlerimizin duvarlarını kontraplakla yapıyorduk, şimdi kristal tuz parçalarıyla tuz evler yapar olduk. Tuz aslında kübüs bir yapısı var. Kristalize özelliği olduğundan işlemeye fazla gelmiyor. Yani yontulma ihtimali biraz dahil parçalanabiliyor. Dikkat ettiyseniz hediyelik geçiş alanımızın hepsi ampullüdür. Ampullü olmasının sebebi de ampul sayesinde tuz ısınıyor. Isındığı zaman bulunduğu ortamı eksi iyon gelmeye başlıyor. O eksi iyon da bulunduğu ortamdaki oksijen miktarını artırıyor. Özellikle aslın hastalığı ve nefes darlığı çekenler için... Yani bir yerde şifa kaynağı oluyor diyebiliriz. Bir de eksi yön yaymaya başlayıp pozitif yönlerle yer değiştirdiği sıradaki oluşturduğu hava akımı sayesinde radyoaktif zerrecikleri de emme özelliği yani bir yerde doğal bir filtre oluyor yani. Aslında altın madeninin üstünde oturuyormuşuz farkında değiliz yani.